Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere yeni bir tron bulutu madenciliği sistemi tanıtacağım, aşağıdaki bıraktığım linkten girerek kayıt olabilirsiniz, benim referans kodumu kullanırsanız sevinirim, giriş yaptığınız zaman burada e, telegram kanalları, müşteri temsilcisi falan bütün e, hizmetleri buradan alabilirsiniz, gördüğünüz gibi minimum 5 TL satılabiliyor, %2,8 kar oranı var, 100.000'den 900.999 TRX'e kadar yatırırsanız %3.2 çar. İşte burada kazan oranlarına bahsediyor. Seviye 1 kullanıcıda 32 30 TRX. Gördüğünüz gibi burada da davet etme ödülü gösteriyor. %10 kar birinci seviyeden, ikinci seviyeden %7, üçüncü seviyeden %3 kar elde edebilirsiniz. burada son duyuruları gösteriyor. Kapat diyoruz. Buradan para yatırma diyoruz. Adresi kopyala. Hangi borsayı kullanıyorsanız ona gidiyorsunuz. Tron diyorum. Şöyle bir 50 trx yatıracağım ben. Ben hemen bu adımlar tamamlayıp geliyorum. Sistemize bakıyoruz arkadaşlar. Ee, para bu da şu an çekim işlemimiz onaylandı. Hemen burayı kapatalım, bir tarih yenileyelim. Daha geçmemiş buraya, birazdan geçecek büyük ihtimal. Hı, hemen bekliyoruz. Ben geldiği zaman tekrar videoya devam ettireceğim Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar, stiye geçiş yaptı, 850 trx'imiz oldu. Buradan çekilme diyerek günlük 1.40 trx'ımız çekebilirim, 50 trx yatırdığım için size ne kadar yatırım yaparsanız ona göre TRX çekebilirsiniz. yüz6 günlük diyor. 1.40 çekeceğim ben. Onayla diyoruz. Bağlantıyı açtı. Ben hemen bunu bir anlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar bu kodu Telegram'dan gönderdiğimiz zaman ııı ee, Gördüğünüz gibi kodumu gönderdim buradaki kodu para çekme işten gönderebilirsiniz de ee, bekliyorum. Size böyle ilk baş kodunuzu göndereceksiniz ee, üye olduğunuzu kanıtlayıp senin için üyeliği tamamlayacağım dedi herhalde. şuan tamamlandı dedi hemen bir deniyoruz 1.40 tron onayla bak başarılı inen yönlerde şöyle bir sayfa yenileyelim bir daha 1.40 trono yazdı. Günlük bir kez çekebiliyoruz zaten birazdan siteye geçiş yapacaktır. Buradan gidir, e, dönüş yaparak e, gördüğünüz gibi kodu nasıl paylaşacağınızı ve grubu telegram gruplarını gösteriyor. Buradan 2139 kişi var grupta size katılabilirsiniz eğer isterseniz. Değişik bir sistem yapmışlar telegrama katılma sistemi Bence mantıklı hem insanları bilgilendirme hem e, yatırımcı çekme açısından güvenilirlik açısından Şimdi ben birçok şey duraklatıyorum para geldiği zaman devam ettireceğim Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar 1.4 tronumuz geldi size böyle yatırım yaparak para kazanabilirsiniz kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir buraya geldiğiniz zaman zaten ortaklarını falan görebilirsiniz ne kadar yatırımcı olduğunu birikmiş kart 4 milyon 867 bin TRX 55.247 kullanıcısı var izlediğiniz için sağ olun